Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz haftalarda Turdev Genel Yayın Yönetmeni ve İngilizce yayın yapan sitenin sahibi gazeteci Özgür Ekşi ile beraber bir yayın yapmıştık. Savunma konusundaki son gelişmeleri biraz diplomasi ışığında, biraz ikili ilişkiler ışığında değerlendirmiştik. Ve bu yayının sonunda da eğer hoşunuza gittiyse lütfen e, olumlu mesajlarınızı yazın ve bu serinin devamını getirelim demiştik. Ve sizlerden de gelen olumlu, güzel tepkiler üzerine Özgür, ekşik tekrar karşımızda. Özgür merhaba. Merhabalar Tolga. Tekrar e, beraber olmak çok güzel. Gelsin diyenler, dinleyelim diyen yayınlara da çok teşekkür ediyorum. E, i̇zleyicilerimiz ilgi gösterdiler. Biz de farklı konularla senle e, devam etme kararı aldık. Umarım bu konuda onların hoşlarına gider. E, tek bir konu üzerine odaklanmak istedim ben bu yayında. Malum Türkiye'nin e, geçtiğimiz Ekim ayından geçen yılın Ekim ayından bu yana F16 alımı ve mevcut F16'ların modernizasyonu konusunda önemli bir adımı var. Hedef alınacak 40 adet Block 70 F16 ve modernize edilecek yani F16 ve Block 70 Viper standartlarına yükseltilmesi hedeflenen e, 80 adet F16 ile birlikte etkin bir güç haline gelinmesi ve milli muharip Uçağı geçinceye kadar bu sürecin ara uçakla doldurulması gibi Türkiye Mantıklı bir adım attı ee, ve tabii ki bu ihtiyaç karşılanacak, uçaklar modernize edilecek ve mevcut yapı üzerinden devam edecek. Peki sana sormak istiyorum. Herhangi bir şekilde bir ülke dışarıdan böylesine büyük bir alım yaptığı zaman ki benim tahminimce bu alım yaklaşık 8-10 milyar dolar gibi büyük bir miktar tutabilir Türkiye açısından. Ee, nasıl bir prosedür işliyor, kongres süreçleri nedir biraz onları duymak isterim senden. Şimdi evet 40 adet blok 70 uçak artı 80 adet de modernizasyon kitini konuşuyoruz. Daha çok savunma kulislerinde 6 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsediliyor ama buraya neyin ekleneceği, neyin çıkarılacağıyla dediğim gibi 9 milyarı bulabilir. Böyle büyük alımlarda önce bir kongres süreci var. Kongrede bütün e, partilerin bunu onaylaması gerekiyor. Yani bir şey alması gerekiyor daha doğrusu. Bütün partiler demeyelim. Çoğunlukla gidiyor çünkü bu iş. Parti, ee, zaten iki tane parti var gibi. Amerikan Kongresi'nde. Evet. Yani bir de, de tohumuk oylarına bakıyor. Bütün partiler demek doğru değil gerçekten. E, belli bir şeyin onay e, yine alması gerekiyor. E, fakat bu iş böyle çok kolay bir şey değil. E, Amerikan Başkanı'nın e, e, buradaki senatörleri ikna etmesi gerekiyor. Onların gönlünü hoş etmesi gerekiyor. Geçmiş Böyle... günlerde de bir mektup geldi bununla ilgili. Aynen. Şimdi bu aslında bir e, ilişkilerdeki değişimin sinyali olan bir mektup. Çünkü Biden çok uzun zamandan beri Türkiye ile ilişkilerde, geçmiş dönemde özellikle, Türkiye ile ilişkilerde çok her şeye sıcak bakmadığı bilinen bir başkandı, bir, bir kişiydi. Aa, ve e, uzun zamanda e, bu tutumunu değiştirmedi ama e, Ukrayna ile Rusya arasındaki bu 24 e, o, yanlış hatırlamıyorsam 24 Şubat olması lazım 24 Şubat'tan bu yana var olan savaş durumu Türkiye'nin bölgedeki ilişkilerini pozisyonunu değiştirdi pek çok NATO ülkesinin önüne çıkarttı ön planda Amerika ile ilişkiler çok daha sıcak olmak durumunda Diğer yandan da Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinde e, Türkiye'nin hangi tarafta olduğu, nasıl davrandığı çok daha önemli. Zaten Biden'ın da yazdığı, gönderdiği rapor, e, mektupta e, şöyle bir ifadeye başvuruyor. Diyor ki, Türkiye'nin bu uçakları alması Amerika'nın çıkarınadır. Kimse dönüp de Türkiye'nin çıkarınadır demiyor. Amerika'nın çıkarınadır diyor. Bizim işimize yarayacaktır diyor. Niye bunu söylüyor? Çünkü e, hep benim her zaman söylemeye ihtiyaç duyduğum bir şeydir. Türkiye'nin NATO'nun yanında mı olduğu, nerede olduğu NATO ülkeleri tarafından dikkatle düşünülmesi gereken bir konudur. Türkiye'yi NATO'nun içinde almak kolaymış gibi, güzelmiş, ucuzmuş gibi gelir. Ucuzmuş'un karşılığı hani bir maliyeti yok. Türkler'de şey, alakası yok. Türkiye'nin NATO'nun karşısında olmasının maliyetini düşünmek lazım. E, böyle bir şeyde Türkiye'yi Zaten artık böyle bir sorunda çok kalmadı. Türkiye çok daha NATO içinde önemli, çok daha ön plana sonunda anlamışlar çıkmış durumda. Ama Biden yönetimi de Kongreye bizim Türkiye ile ilişkileri tekrar ısıtmamız, sıcak hale getirmemiz şart. Bunu o yüzden kabul etmeniz gerekiyor demeye çalışıyor. Ee, aslında baktığımız zaman, yabancı medyaya baktığımız zaman, yabancı sosyal medyaya da baktığımız zaman böyle e, no jets to Turkey, Türkiye'ye jet vermeyin diye Ermeni ve e, Rum lobilerinin e, yayınlarını görüyorum ben çok sık. E, i̇şte Türkler şöyle yaparlar, Türkler böyle yaparlar, Türkler hep bildiğimiz hikayeler, hep e, tukaka Türkler e, ama günün sonunda e, bunların hiçbir işe yaramayacağını ben düşünüyorum. Ve Biden yönetiminin zaten bir şey aslında başkan kongreye böyle bir mektup gönderdikten sonra kendi prestijini de riske atmış olur. Eğer böyle bir mektuba rağmen şey geçmezse, talep onay görmezse bu kendi aleyhine de olacak bir şeydir. Zaten bu nedenle bunu göndermeden önce bir lobi süreci olur. Bir bütün senatörlerin ihtiyaçlarını anlamak, bilmek dönemi olur. Aslında biraz bu işi sadece Biden yönetimi de yürütmüyor. Arka tarafta Lockheed Martin başta olmak üzere Amerikan firmaları bunu Türkiye'ye satmanın kendileri açısından, ekonomileri açısından, işleri açısından ne kadar önemi olduğunu anlatmaya başlar. E Amerika'nın en önemli lobi güçlerinden biri Lockheed Martin aslında. Bir siyah, e, silah satıcısı, bir e, savunma sanayi firması olarak. E, bir yandan Lockheed Martin'in desteğini aldınız, bir yandan Biden'ın desteğini aldınız. Ben doğrusu bu lobilerin, e, Ermeni ve Rum lobilerinin e, beyhude çabaları olduğunu düşünüyorum. Ve e, bu e, paketin e, onaylanacağını düşünüyorum. Peki biraz sence süreç fazla uzamadı mı? Çünkü Ekim ayı 3 ay, 4 e, ay da buradan geçti, 7 ay gibi hani biraz böyle bir sürüncemeye kalmış bir durum söz konusu mu senin için? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şimdi e, evet ve hayır. E, ne zaman geçeceğine inanırsa, normal şartlarda bunun bir süreci var. Ama ne zaman geçeceğine inanırsa o zaman e, senatoya getirmek gibi, kongreye getirmek gibi de bir tutumu var. Sonuçta... Başkan yapıyor değil ee, mi? Bunu getirecek olan başkan mı? Hani bunu, başkan. Bunu sunulmasını onaylayacak olan başkan. Evet. evet. O, o, o, o yani kongre kendi içinde bir takvimi bildiğim kadarıyla planlıyor ama o kongreden geçeceğine inandığı zaman yani oraya Kıvamını geliyor. bekliyor. Yemeğin kıvamı kıvamını bekliyor. bekliyor. Ge ge zaman. Gelecek, getirecek. Politika dediğin, uluslararası ilişkiler dediğin zamanlama aslında. Ee, bugün yani ilk 21'indeydi Ekim'in yanlış hatırlamıyorsam. O mektup geldiğinin ertesi hafta gönderilmiş olsaydı muhtemelen bize koskocaman bir hayır çıkmış olacaktı. E, bunu ben e, bir parantez e, açarak söylemek istiyorum. E, bu S-400 konusu olsun, F-35 konusu olsun. hani Türkiye'nin attığı adımlar da aslında Amerika'da kongrede iki partiyi de birleştirip tamamen böyle bir hayır cevabı gelmesine o da e, ilişkilerin artık... Dibe vurduğu dönemler e, desek herhalde yanlış olmaz bununla ilgili. Bir hayır bloğu vardı Amerika'da. Yani Ekim ayında Türkiye-Amerika ilişkilerine baktığımızda, Demokrat Parti veya Cumhuriyetçiler açısından baktığımızda belki de anlaştıkları nadir konulardan biriydi Türkiye ile ilişkiler. Karşıtı. Evet ve olumsuz olarak. Ee, şimdi bu e, oldukça uzun bir süredir negatif giden bir ilişkiler var. Ve bunu e, biz bir mektup gönderdik, biz bir talep gönderdik. İşte size şu kadar da para vereceğiz. Hadi her şey düzelsin demek kolay değil. Bunlar biraz süreç gerektiriyor. E, Türkiye'de biz çok alışkın değiliz. Lobi firmalarının lobi faaliyetlerini gerektiriyor. Senatörlerin bir sonraki seçimleri, bir sürü arka, arka tarafta e, ilerleyen işler var. Bir günde hiçbir karar Amerika'da alınmıyor. Ben bir tekrar bölmek istiyorum lafını. Bir de tabii Amerika'da iki yılda bir düzenlenen seçimler var. Onlar gündeme geliyor. Bir kısım senatörlerin tekrar yenilenmesi, seçim süreci, şunlar bunlar gibi de bir, bir taraftan da devam eden bir iç politika, iç siyaset var. Buradaki ma mantığı da şöyle söyleyeyim. Altı yıllığına seçilir bir senatör. Her e seç her iki yılda bir yeni bir seçim yapılır. Altı yılda yapılanın seçimi altı yıl sonra gelirken... Ondan sonra iki yıl sonra seçilmiş olanında, ondan sonra gelir. Böyle e, üçte birlik bir değişimi sürekli e, devamlılığı sağlamak, değişimi yavaş yumuşak bir şekilde yapmak, ama herkesi sürekli e, seçim bölgesiyle iletişimde tutmak, herkese diken üstünde tutmak gibi bir yöntemleri var. Bizdeki bir gibi de arada dört yıldır başkanlık seçimleri var. Hani bir de araya giren o altını gösterse, evet. bu dört yıllık bir başkanın değişim ve Yeniden seçime girme hikayesi. Ama diğerleri iki yılda bir değişiyor. Böylece şey olmuyor. Yani bir radikal bir değişim olmuyor. Bütün değişim yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ve bütün senatörler de sürekli bütün lobi ve diğer firmalarla iletişim halinde kalmak zorunda kalıyor. Böyle bir şeyin içinde de siz dün dündür, bugün bugündür diyemiyorsunuz. E, Ekim ayında geldi. İşte, ben doğrusu bu kadar erken gelmesini dahi beklemiyordum. Türkiye'nin dışında gelişen bir Rusya-Ukrayna ilişkilerinden dolayı bu işin daha hızlı bir şekilde, erken bir tarihte gündeme geldiğini düşünüyorum. Ee, bir de tabi ben burada izleyicilerimize, ben videosunda hazırlamıştım onun, bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum. Ee, Sen de çok yakından gazeteci olarak beraber e, şahit olduğumuz ağır nakli helikopterinde Türkiye'nin bir Skorsky'den CH-53 talebi vardı. Ve bu evet. talep... Şu anki başkan Biden'ın büyük yani o zamanki başkanın bu mektubuna rağmen böyle öne çıkarak Türkiye'ye verdirmeyelim diye lobisini bizzat Biden'ın yapmasıyla Türkiye'ye bu satış gerçekleşmemişti. Bakalım tersini yapıp F-16'lar için Biden'ın baskısına kadar etkili olacak ama biraz da bu işler dündündür 20 yıl önce bugün bugündür 20 yıl sonra da olabiliyor galiba. Şöyle söyleyeyim, biraz evvel söylediğim Türkiye karşıtı davranışları derken biraz aslında bu Sikorski helikopterleri düşünerek söylüyordum. Diğer yandan da e, galiba Fransızların sözü, taç giyen e, baş akıllanır diye bir laf var. Şimdi <gülüyor> şimdi e, e, öyle bir arka taraftan muhalefet yapmak, akıl vermek dönemi geçti. Şimdi önüne ne geliyorsa kararı sen veriyorsun, sorumlusu sensin, atıp tutma bitti. Hadi bakalım. E o zaman da e, bu olacak mı olmayacak mı kaybetmenin Türkiye kaybetmenin bedeli ne olacak bütün bunları düşünmen ve bu o mecburadı bedel yükseldi yalnız kayıp kaybetme bedeli bu aralar biraz yükseldi Kasa biraz arttırdı parayı diyelim bunlarla ilgili. E, evet biraz biraz bitler midir e, şey iddianın şeyleri biraz yükseldi e, gerçekten hani e, Ukrayna Rusya savaşı Türkiye'yi çok bıçak sırtı bir yerde daha da yüksekte bir yere getirdi ve hani kimse için kabul edilebilir bir şey değil Türkiye'yi kaybetmek. Rusya için de 50 yıldır müttefiki olan bir ülkeyi <gülüyor> yani akıl alır bir şey değil hani böyle bir şeyin içinde Türkiye'yi karşı tarafa kaybetmeyi hiçbir başkan kimseye anlatamaz bence bir f-16 için değer mi gibi bir şey söyleyebiliriz peki tabi çok merak edilen tekrarda bu son günlerde gündeme getirilen f-35 konusunda sen ne düşünüyorsun bunun arkasından bir f-16 sonrasında bir f-35 durumu olabilir mi Senin de fikrini almak isterim şöyle şimdi bir defa ben f-30 yani işin iki tarafı var ee... Milli Muharip Uçak Projesi'ne ne kadar engel olur? Çünkü ciddi bir finansal şey var, yükü var bu işin, onu bir düşünmemiz gerekiyor. Diğer yandan bu uçaklar lojistik anlamda ve maliyet anlamında gerçekten bir dipsiz kuyuya para akıtma işi. Hani e, Yunanistan biz bunları alıyoruz diye çok mutlu. E, bir süre sonra yandım Allah diye kaçacaklar diye düşünüyorum. Ne yapacağız biz diye düşünüyorum, diyecekler diye düşünüyorum. Çünkü uçağın uçurma maliyeti başka bir sorun, yüksek bir maliyet. Bunların bakım onarımını sağlayacak lojistik destek bir ikinci soru. Bir de bunların o onların parasını ayırmak ayrı bir soru. Üçü bir araya geldiği zaman gerçekten sıkıntılı. Türkiye bu konuda e, şimdi F-35A'yı konuşuyordu. Milli Muharip Uçak bunun yerini alır mı? E, uzunca bir süresi var. F-16'lar geliyor. Ben küçük bir meblağın yani... 24 adetlik mesela bir uçağın olmasının faydası olacağını, daha fazlaya kaçmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani 100 uçağı unutalım. E, 24 maksimum olabilmeli, belki 18'de kalabilmeli. Bilemiyorum bunu tabii ki hava kuvvetleri tayin edecektir. Hatta keşke F-35B olabilse, maliyetleri inanılmaz yüksek bu arada. E, niye bunu söylüyorum? Milli Muharip Uçak'la ilgili bizim kendi yetiştirdiğimiz bilgilerimiz var. Bizim e, BH Systems'dan, İngiltere'den edindiğimiz bilgiler var. Ama e, eminim ikimiz de beraber gitmiştik, hatırlarsın. E, f 35in evet. Türkiye Teslim Töreni'ne 2019 yılında, 21 Haziran mıydı? E, 2018. Sonrasında Türk... Efendim? 2018. Evet, pandemiden artık her şey karışmaya başladı. Her şey, güzel, evet. yıllar kaçtı, doğru. E, Arkasından pilotlar ve bakım ekipleri Amerika'ya gitti. Orada uzun eğitimler aldılar. Oradan aldıkları eğitimlerin ben Milli Muharip Uçak'ta çok etkisi olacağını düşünüyorum. Oradan biz çok şey öğrenebiliriz. Amerika'nın bize paylaşmadıklarını öğrenebiliriz. Ve aynı şekilde böyle bir F-35'in A'mız B'miz olsa farklı konseptler tabii ki ikisi. Biz buralardan Milli Muharip Uçak için özellikle A için konuşuyorum tabii Milli Muharip Uçak dediğim zaman biz buradan farkında olmadığımız pek çok şeyi öğrenebiliriz. Şuna gelmek istiyorum. F-16'yı biz yıllarca kullandık. Sonra özgür projesiyle biz kendi şeyimizi biraz özgürlüğümüzü ilan eder hale gelmeye çalıştık. Biz bunları üstüne çalıştık f 16 ın. Aynı şekilde F-35'in de üstünde çalışıp buradan edindiğimiz Milli Muharip bilgileri Milli Muharip uçağın ileriki bloklarına Ekleyebiliriz inancı içindeyim ve F-35'lerle milli muharip uçakları beraber çalıştırabilirsek, koşturabilirsek bence inanılmaz bir şeyimiz olur, gücümüz olur. Yoksa milli muharip, şey, F-35'in maliyetleri son derece yüksek. Bunu bilerek ama buradan da getirici avantajları da düşünerek hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Son sorum. E, son zamanlarda işte nedir? Bulgaristan blok 70 alıyor. Tayvan'ın ek, ek e, siparişleri var ama e, hemen öyle e, 18 ay sonra Lockheed Martin uçak vermiyor. E, Ford Ford'daki F-16 üretim attı. Başka bir yere kaydırıldı. Ama bir anlamda uçağa çok ciddi talep var. Blok 70'e çünkü birçok teknolojisi çok güncel teknoloji. Ve bu uçakların... 4 yıl, 5 yıl içerisinde gelebileceği ifade ediliyor. Yani 2022'nin üzerine şu an Türkiye'nin imza attığını düşünürsek 2027'ler, 28'ler, 2030'lar bu da Milli Muharip Uçağı'nın tarihiyle çakışıyor. Biz bu dönem içerisinde dişimizi sıkarız da mevcutla devam ederiz gibi bir yaklaşım bu kadar parayı vermeyelim, Milli muharebe mi aktaralım gibi sen bu süreçle ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi burada e, milli Muharip uçağı biz üretmeye başlayacağız. Blok işte sıfır gibi bir takım isimleri olacak onların. Ama milli Muharip uçağın gerçekten e, hani İngilizcesiyle söyleyeyim initial operation capability, standard operation capability yani ilk harekat kabiliyeti ve standart operasyonel standart operasyon kabiliyetleri gibi saflara ulaşması yıllar alacaktır. Biz e, on, e, Milli Muharrem Uçağı uçurduk. Ertesi günde envantere aldık. Haydi bakalım Cephe'de de uçurduk gibi bir şeyimiz yok. dalışına soktuk gibi bir şeyimiz yok. Bu zaman alacak. E, bu sırada neyi uçuracağız? E, bu sırada e, F-16'ları uçurmamız gerekiyor. Ya da bir şeyi uçurmamız gerekiyor. O nedenle e, 2027'de evet doğru ama zaten 80 tane modernizasyon kitini almayı konuşuyoruz benim inancım odur ki bu modernizasyon kitleri peyderpey bu iş onaylanırsa peyderpey gelecektir F-16'lar modernize edilecektir bir yandan diğer yandan yeni F-16'lar envantere gelecektir bir yandan da milli muharip uçak üzerinde çalışılacaktır burada çok konuşulmayan bir şey Hangi milli hangi bloğun upgrade edeceği, hangi bloğun modernize edileceği. Şimdi F30'lar vardı. Şey blok 30'lar vardı. Blok 40'lar Öz, var. Özgür modernizasyonu içerisinde blok 30'ları iyileştiriyoruz diyelim. Evet, ona geleceğim. Blok 50'ler, blok 52, e, blok pluslar. Blok 30'lar e, 140 e, 160 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Blok 30'lar ve 40'lar beraber. 30'lar ve 40'lar beraber. ilk parti evet. Evet. E, buradaki e, blok 30'ları biz e, yapısal modernizasyon şeyler beraber onarmalarla beraber e, blok 40'a getirdik. Hı hı. Benim anlayışım şudur ki ben hani şey yapılacağını zannetmiyorum. Bunun açıklanacağını zannetmiyorum. Ortada açık bir bilgi yok ama benim aklım şöyle çalışıyor. Ben olsam blok 40'a getirilmiş blok 30 ve blok 40'ları 80 adedine modernize ederim. Blok 50 ve blok 50 Klaslarla beraber uçurmaya başlarım. Bunlardan yapısal anlamda e, şeyden çıkanlar, envanterden çıkanların yerine de e, Block 70 Viper aslında ne söylüyoruz? Dördüncü nesil, dört buçukuncu nesil parti evet. söylüyoruz. E, d, yeni sıfır olan Block 70'leri de bunlar e, envanterden çıktıkça bu arada da envantere katıyor olurum. Çünkü şu anda bizim elimizde 245 yanlış hatırlamıyorsam F-16 var e, zaman içinde bunlar azalacak maalesef zaman içinde bunları daha modernize edeceğiz güncelleyeceğiz bir yandan da yeniler eklenecek e, 240'ın üzerine e, 40 tane daha gelse işte 300'ün altında bir uçak olacak bu bunun içinden bir kısmı e, envanterden çıkacak Biz aslında 2030'da gene e, Hepsi bir örnek olmuş olan aynı konfigürasyona yakın konfigürasyona gelmiş olan bir kısmı hala 50 50 plus ama çoğunluğu e, Viper olmuş olan 200'e yakın 200'den fazla uçağı konuşuyor olacağız. Bu da doğal akışa aslında bizim zamanında çıktığımız nehrin yatağına geri dönmemiz tekrar uygun bir şekilde yüksek bir e, operasyonel yeteneklilik yeterlilik anlamında yüksek bir güçle tekrar sağlara dönmemiz anlamına geliyor. İşte ben e, artı her şeyi böyle bir F-16 üzerinde konuşuyoruz ama e, insansız hava araçları konusunda Mius'un gelmesi, e, bir de tabii ki Hürjet'in bir yakın hava destek modelinin de gelmesiyle birlikte bunun altının epey do, do, e, dolacağını ki şey hani Akıncı, Aksungur veya Ankayı veya TB2'leri ayrı bir kategori tutuyorum. Bunlar da e, Türkiye açısından çok çok artı birer faktör olacağını da altına koyalım. Hep unutuyoruz çünkü bu analizi yaparken. Aslında öyle bir şeye girdin ki, şimdi F-16'dan çıkıp Türk Savunma Sanayi ve Havacılığın geleceğine iki satır bir şey söylemek zorundayız. Yerli hava hava füzeleri konuşuyoruz. Yerli hava yer mühimmatları konuşuyoruz. Bütün bunların hepsinin e, insanlığı ve insansız hava platformlarından Birbiriyle A merkezli, muharebe, A merkezli ne, e, muharebeyle yürütülmesini konuşuyoruz. Aslında e, son derece güçlenecek, son derece yetkin hale gelecek ve en önemlisi de yurt dışına bağımlılığı olağanüstü derecede düşmüş olan bir hava kuvvetlerini konuşuyor olacağız. Ve burada da önemli olan senin de dediğin gibi kendi sistemini, özgün sistemini hani aslında bu hava hava füzesi, e, güdümlü, yeni nesil, hava yer mimatları deyince bu da başlı başına bir uçak kadar, bir İHA kadar çok çok önemli. Belki onlardan daha önemli çünkü attığınız uçak sonuçta uçak bir taşıyıcı hale geliyor. Bunlar elinizde ise ilk yazacağınız en önemli silahların başında bu geliyor. E, sonuçta bir platform ihtiyacı gibi geliyor ama Bunları da çok çok dikkate almak lazım bu analizi yaparken. Evet çok haklısın. Ben olsam Türkiye ile iyi ilişkileri geliştirmeyi tercih ederdim bir komşu ülke olsam. Yani işte ilgili makamların dikkatini ediyoruz artık. Onların bilecekleri bir konu fazla kaşınırlarsa e, neler oluyor ortada. Özgür çok çok teşekkürler. Turdef, e, İngilizce yayın yapan, e, Türk savunma sanayini yurt dışına e, tanıtan ve yurt dışından da çok dikkatle takip edilen çok önemli bir web sitesi sahibi ve genel yayın yönetmeni Özgür Ekşi ile birlikte F16 odaklı konuştuk ama işin son şeyleri farklı farklı analizleri ve boyuta taşımayı gerektirdi. Çok teşekkürler güzel bilgiler için. E, bakalım bunun ilgisi nasıl olacak? bir sonraki video buna göre şekillenecek diyelim çok çok teşekkür ederiz yayın için ee, izleyicilerimizle bir sonraki yayında görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz görüşmek üzere hoşçakalın.